2 Ağustos, 8 Ağustos değerli aslan burçları nasılsınız? Şöyle söyleyeceğim. Bu hafta özellikle egonuzun çok fazla konuşacağı, gösterişli ve enerjinizin çok yüksek olacağı hatta yüksek tebelerden batmak size biraz işinize zararlar getirecek. Hiç kimse benim umurumda değil. Kafa nereye ben oraya modlarınızı kenara atmanızı istiyorum. Çünkü olacak olaylardan sen suçlusun ben değilim. Yani senin bu e, her şeyi ben hallederim yaparım havan. Bu, bu dönem senin ayağını kaydırabilir. Bence sakin kal bu hafta kendi kendine kendi enerjine insanlarla zıt olma çünkü çok güzel iş anlaşmaları e, inanılmaz derece güzel gelecek teklifler ve işinizle ilgili eğer ki e, yardımcıysanız konumuz bir nokta eğer ki e, sade bir noktanız varsa yardımcı konumuna geçeceğiniz özellikle kurumsal ya da büyük bir firmaya geçmek istiyorsanız bununla ilgili çok güzel anlaşmalar ve sizin yolladığınız sivillerde olumlu cevaplar gelecek şu egoyu bir aşağı atalım at at aslanlar Atın yükselen aslanlar da atın lütfen. Çünkü sizin der ki farklı projeler ve farklı diyaloglar hayatınızdaki zor gördüğünüz her şeyi en iyi şekilde çözümleyeceksiniz. Bence tam vakti. ben Bu ara aslanlar için hayatınızda neyi çekmek istiyorsanız, kendi işinizi kurmak istiyorsanız çek. Yöneticinizin size duygularını söylemesini istiyorsanız çekin. Ya da e, işvereninizle alakalı yaşadığınız kaosları, onun egoları ya da onun sıkışmış karmaşasını onun yüzüne tatlı tatlı söyleyip o sizi gerçekten haklılığınızı gösterecek. Bence artık sen e, kendi egonu tatlılıkla yumuşat sistemi kendi kontrolüne al değerli aslan burçlarım. Devlet ya da kurumsal bir alanda işe başlamak isteyenler için güzel oluşumlar ve olumlu olarak gözüküyor endişe etmeyin istemiyorum. E, mühendis ya da akademisyenseniz ya da mühendislik alanında ileride farklı fikirleriniz varsa bunlarla ilgili eğitim alıp kendi ünvanınıza ünvan katmak istiyorsunuz ve bu başarıyı da en iyi şekilde halledeceksiniz. Çok yoğun, aktif, heyecanlı e, anınız anınızı tutmayacak. Hedeflediğiniz doğdu da karşınızda hiçbir şey sizi ezemeyecek. Bence enerjiniz gayet güzel. Egonuzu da eğer hayata alırsak tam anlamıyla bilinç kendi içinde yenilik yaratacak ve bu yenilik size büyük kazançlar sağlayacak. Ev satmaya çalışan bazı aslan ya da araç satmak isteyenler için hemen teklifler aydınlığa kavuşacak ve bu satış gerçekleşecek ve hayal ettiğimiz farklı bir anahtarın aydınlanmasını yaşayacağız. Bu ara grup çalışmalara e, aktif e, halde olacak. Hobileriniz, merak alanlarınız çok daha fazla genişleyecek. Tatil fikriniz var. Valizinizin birini boşalttık. Biri tatile hazır gibi. E, hafta sonu geçeceğiniz tatil size de iyi gelecek. Denizin enerjisi ruhunuzu iyileştirecek olarak gö gösteriyor haritanız. Yalnız değerli aslan burçlarım Şöyle bir sorunumuz var. Sizin de evlilik hayatınızla ilgili uzun süredir kafanızda bazı sorunlar vardı. Bu hafta ilişkinizle ilgili oturup konuşmanız ve çözmeniz gereken olaylar var. Siz erteliyorsunuz. Ertelediğiniz için de haksızlık evreniz e, haksızlığa düşeceksiniz. İlişkiyi ertelemeyin ve konuşun ve çözün. Aile içerisinde de uzun süredir bir mal mahkemeniz varsa bu dönem bu mal mahkemesinin anlaşması yapılacak ve bulunduğunuz noktayı ya müteahhite ya mimara verebilirsiniz. Ve burası size büyük bir kazanç elde edecek olarak uyarı veriyor. Değerli Aslan Burcu... Küs olduğunuz ve ilişkinizle uzun süredir aranızda bir bağ kopukluğu varsa bu hafta iletişim haftanız, görüşme haftanız ve karşı taraf hatasını kabul edip sizden özür dilecek, İster ilişkiye devam ettirin, ister ayrılın karar sizin diyorum. Ee, bir de sağlık sektörüne girmek isteyen ya da devlet sektörüyle alakalı polis olabilir, asker olabilir rütbe alanında bazı aslan burslar için bu fırsat kapıları var değerlendirebilirsiniz ve bu değerlendirme kalıcı iş hayatımızla alakalı büyük sonuçlar elde edecek olarak uyarı yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışında yaşıyorsanız yeni bir iş kapısıyla ilgili beklediğiniz haber ve bu haber olumlu olacak sağlık olarak diş eti iltihaplarınız boğaz enfeksiyonlarınız ve kulaktaki sıkıntılarımız söz konusu olabilir kulakla çınlama, kulaktaki e, zarlarla ilgili problemler yaşayabilirsiniz, kristallerle alakalı, bunları ihmal etmeyeceksiniz. Bir de şöyle bir şey var, hayatınızda kendi adını sahip bir yardımseverlik ya da yardım yeri yapmak istiyor olabilirsiniz. Ne bileyim. Hayır adına bir şey yapmak istiyorsunuz. soyadın Bunu gerçekleştireceksiniz büyüklerinizin adına ama daha bunun için vakit var. Bunun parasını lütfen biriktirin diyorum. Evde elektronik eşyalarda değişim kararı, bilgisayar yenilenmesi, hatta cep telefonu merakı olan ve değiştirmek isteyen aslanlar bu dönem bu aydınlanmayı yaşayacak ve istediğiniz kapı ferah edecek diyorum. Evet. Sizde de özellikle dede, anneanne, babaanne, büyük dede dediğimiz insanlarda sağlık problemi olabilir. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşayabiliriz. Annenizin bu ara alacağı bir para varsa yani... Eşiniz de olabilir. Anneniz o Kadın dostunuz ya da siz alacağınız bir para varsa parça parça bu paralar gelecek. Hiç endişe etmeyin ama elinde sonunda bu paralarınızı alacaksın. Bir de iş mahkemesi açmak isteyen bazı aslan burçları için aç gecikme haklarını alacaksın. Çünkü sen konumunda haklıydın. Seni haksızlığa ettiler. Zafer Bayrak senin. Tekrar üniversite ya da doçent ya da profesörlük eğitimi almak isteyen aslanlar için güzel fırsatlar var. Bunun altyapısını oturtabilir ve bu Büyük başarılar elde edeceğiniz gözüküyor Sevgi ve umutla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın